Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü sunar. Bu belgesel canları ve kanlarıyla vatan toprağını düşman işgalinden kurtaran şehit, gazi ve atalarımızın aziz hatıralarına 2021 İstiklal Marşı ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır.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 İnsanlığın hamurudur toprak. Uğruna can verilen toprak vatandır. Bu toprakların vatan olmasında atalarımız büyük bedeller ödedi. Aziz vatan toprağı uğruna sayısız şehitler verildi. Cepheden cepheye koşan, yıllarca vatan toprağını savunarak Anadolu'yu bize ebedi yurt yapan ecdadın torunları olarak dedelerimize borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mehmet Akif İstiklal Başlığımızdan dolayı Mehmet Akif ile ilan edildi. Tabi biz Çölleşme ve Erezon Mücadele Genel Müdürlüğü olarak geliştirmiş olduğumuz sloganımız da şu Toprak özümüz, korumak sözümüz. Bizim her türlü çalışmalarımızda toprağın önemine, bizim hamurumuzda toprak, insan olarak bizim hamurumuzda toprak. Dolayısıyla biz toprağa çok çok önem veriyoruz ki 500 milyon tondan 140 milyon tona su erozyonunu düşürdük. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda çok daha fazla düşürmeyi planlıyoruz. Tabii biz sadece toprak kaybıyla değil, aynı zamanda toprağın korunması, veriminin artırılması ki pandemi sürecindeyiz. Yani tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla biz hem toprağın verimliğini artırarak da Tarıma büyük bir destek ve katkı sağlamak istiyoruz. Toprağı Vatan Yapanlar Bugün uğruna sayısız can verilen vatan toprağını çölleşme ve erozyondan korumak için Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, devlet ve millet işbirliğiyle çalışmalar yapmakta. Kutsal vatan toprağını bizlere emanet eden atalarımız sadece son 100 yılda 93 harbinin yaraları kapanmadan Yemen'de, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da çatışmalara katılmış, Sarıkamış'ta Ruslara direnmiş, Kop Dağı'nı 2. Plevne yapmış, Çanakkale'nin geçilmezliğini haykırmış, Esir kamplarında ölüm kalım mücadelesi verirken vatan toprağı hasreti çekmişler, esaretten vatan toprağına döndükten sonra da milli mücadeleye katılmışlar, tarihin en önemli meydan muharebelerinden Sakarya'da destanlar yazmışlar, Kurtuluş Savaşı'nda da Yunan'ı Ege Denizi'nin sularına kadar kovalamış atalarımızla ne kadar gurur ve onur duysak azdır.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 en büyük meydan muharebelerinden olan Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi için devlet ve millet el ele vermiş işgale son vermeye hazırlanıyordu. Kurtuluş Savaşı ve milli mücadelenin taşıdığı anlamı ebedileştirmek, Türk ordusunda coşku uyandırmak ve bu coşkuyu gelecek nesillere taşıyabilmek adına İstiklal Marşı'na ihtiyaç duyuldu. Kurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 1920'de gazetelere verilen ilanlarla İstiklal Marşı için bir yarışma düzenlendi. Seçilen marşın güftesi ve bestesi için 500'er lira para ödülü verilecekti. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Şiirlerin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamadı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över, Mehmet Akif'e başvurdu. Akif, Para için böyle bir şiiri yazmayacağını ifade edince bu konunun istediği gibi çözüleceği sözü verildi. Akif bu parayı şehit, dul ve yetimlerine meslek öğretmek için kurulan derneğe bağışladı. Akif her mısrası milli mücadele coşkusunu, imanla yorulmuş milli mücadele insanını anlatan İstiklal Marşı'nı Ankara'da Tacettin Dergahı'nda bu ruhla yazdı. 17 Şubat 1921'de yazdığı İstiklal Marşı, 1 Mart 1921'de Hamdullah Supi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal! Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal Marşı COŞKUSU Yüz yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, mecliste grubu olan tüm partilerin katılımı ve milletvekillerinin oy birliğiyle 2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak İstiklal Marşı yılı dolayısıyla kültürel etkinlik yapmak, gençlerimize istiklal ve istikbal ruhu ve heyecanı vermek için Vatan Toprağı adlı bu belgeseli hazırladık. Yüz yıl sonra da gençlerimiz Akif'i rol model alıyor, kutsal vatan toprağını koruyor, İstiklal Marşı ruhuyla yetişip, İstikbalimizin teminatı olmaya devam ediyor. Vatan topraklarını bize emanet eden aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza layık olmayı sürdürüyor. Toprağımızın özümüz olduğuna ve onu koruyup geliştirmemizin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Devlet ve millet olarak 7'den 70'e herkesin aynı inanç ve heyecanla ezberlediği, gençlerimizin coşkuyla birlikte okuduğu İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyet, Ortak değerler, vatan toprağına sahip çıkma ve bayrak aşkı verilmekte. Akif'in kahraman ordumuza armağan ettiği milli marşımız, milletimizin tüm fertlerine aynı heyecanı veren istiklal harbimizin ruhu ve coşkusudur. Devletimizin devamı, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırılar karşısında, ay yıldızlı bayrağımızın altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanına hitap eden sesidir İstiklal marşı.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 en kıymetli varlığımızdır. Toprak deyip basıp geçme, düşün. İnsanoğlunun hamurudur toprak. Milletimizin yurt edinip vatan yaptığı toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar önemli kılan en büyük arkadaşı, yeşil örtüsü, doğal güzelliği, su kaynakları ve bağrından çıkan toprağa hayat veren nehirlerdir. Sakarya Nehri'nin suladığı topraklar, kuruluş ve kurtuluş destanımıza ev sahipliği yapmıştır. Sakarya Nehri'nden sadece su akmaz, zaferler tarihimizde akar. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sakarya Nehri, kuruluş ve kurtuluş destanımıza canlı şahitlik de yapmıştır. Sakarya Nehri, işgaller yaşamış, zaferler görmüş hainliklere şahit olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı Sakarya Nehri'nin beslediği topraklar başta olmak üzere tüm batan topraklarımız, günümüzde sinsi düşman, kuraklık, çölleşme ve erozyon tehlikesi altındadır. Toprağımızın en büyük düşmanlarından birisi de çölleşme ve erozyondur. Toprak, erozyonla kaybolup gittiğinde bir daha geri kazanılmayan bir servettir. Toprak, çölleşmeden canımız gibi korumamız gereken ecdat yadigarı mirasımızdır. Büyük zorluklarla kazanılan bu toprakların çölleşme ve erozyondan korunması sadece çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü çalışanlarının görevi değildir. Gelin, hep birlikte vatan topraklarımızı koruyalım. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına destek olalım. Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Tüm Anadolu, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla Milli Kurtuluş Seferberliği başlatırlar. Yunan ordusu Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu başkent Ankara'nın yanı başında, Polattı ve Haymana'ya kadar gelmiş. Sakarya Ovası askeri tarihlerin kaydettiği en uzun sürecek meydan muharebesine hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tarihe geçen şu sözleri Anadolu topraklarında yankılanıyordu. ''Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.'' Gazi Mustafa Kemal Atatürk Zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi için ordumuz hazırlık yapar. 22 gün 22 gece sürecek tarihin en uzun meydan muharebesi için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde devlet ve millet Kuvayi Milliye ruhuyla tek yürek olmuştu. Viyana'da başlayan geri çekilme 238 yıl sonra durdurulacak, karşı taarruz başlayacak, düşmana dur denecekti. Yunanlıların şiddetli taarruzlarına karşı ordumuz yer yer geri çekilmek zorunda kalır. Sakarya Ovası, Polatlı ve Haymana bölgesindeki köyler, vadiler ve dağlar tarihin en uzun süreli meydan savaşına sahne olmakta, Gönüllü alaylardan oluşan ordumuz, vatan toprağını savunmak için etten ve kemikten kaleler örmektedirler. Mehmetçik, kanıyla zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi destanını yazar. Vatan ve Toprak Sevgisi 1. Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı kurtarmak için gözü yaşlı analar ve çileli babalar canlarından çok sevdiği evlatlarını ya istiklal ya ölüm diyerek vatan toprağını savunması için cephelere göndermiştir. Şehit Mehmetçiklerin kanları ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla esaret zincirleri kırılmış, vatan toprağı kurtulmuş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Sebep ve sonuçlarıyla dünya harp tarihinde en uzun süren meydan muharebesi olarak geçen Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği Haymana ve Polatlı'daki Karapınar Karargahı, Polatlı Merkez, Karatepe, Dua ve Kartal Tepe, Bayır Tepe, Çal Dağı, Yıldız Dağı, Toydemir, Sarıçal Tepe, Koca Dere Tepe, Kızıl Kırma ve İkistepe, Türbe Tepe, Gazi Tepe, İnler ve Mangal Dağı bölgesi koruma altına alındı. Bu bölgeler şehit torunlarını fatihalar okumak üzere ziyarete bekliyor. Zaferler tarihimize adını altın harflerle yazdıran Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği vatan toprakları gelecek nesillere milli bir miras olarak bırakılması için devletimiz bölgeyi tarihi milli park ilan ederek koruma altına alıp, anıtlar ve şehitlikler yaptı. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE Toprak, canlıların hayat kaynağıdır. Toprak demek, tarım ve hayvancılık demektir. Bugün dünya nüfusunun gıda ihtiyacının iki temel direği olan bu sektörler, çölleşme ile birlikte sendelemektedir. Dünyanın hemen her kıtasında, farklı bölgelerde üretim imkanı çeşitli düzeylerde etkilenmekte ve kuraklık tehlikesiyle yüzleşmektedir. İklim bir coğrafyada bilindik düzeninden farklılaşmaya başladığında sıcaklar kavurucu, soğuklar dondurucu olduğunda yağmurlar nazlanıp rüzgarlar hırçınlaştığında yaklaşan tehlikenin ismidir çölleşme. İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tabiatla bütünleşerek yaşamışlar ve nimetlerinden azami şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Tarihte doğal kaynaklarını akıllıca ve ustalıkla kullandıkları sürece refah içinde yaşayan uygarlıklar, doğal kaynakların bozulumuyla tarih sahnesinden silinmişlerdir. Deniz kıyısında, genellikle akarsuların denize döküldüğü alanlarda, Erozyonla gelen topraklar ve ince kumların dalga ve rüzgarın etkisiyle karaya doğru taşınması sonucu oluşan türüne kıyı kumulu, deniz kıyısından uzak, eski göl ya da akarsu yataklarında oluşan türüne ise karasal kumul denmektedir. Kumullar kendine özgü flora ve faunasıyla ekosistemin önemli bir parçasıdır. Türkiye'nin çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasındaki en önemli etmen olarak erozyon karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğumuz arazilerden yer değiştiren toprağın, yani erozyonun %53.66'sı mera, %38.71'i tarım alanlarında ve %4.17'si orman alanlarında meydana gelmektedir. Çeşitli şiddetteki erozyonların etkisinde kalmakta, Türkiye'nin büyük bir bölümü çölleşme riski altında bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çölleşme ve erozyonla mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırmaya büyük önem vermiştir. 1937 yılından başlayarak ağaçlandırma için özel yasalar çıkartılmış, aynı yıl ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürlüğü seviyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 1961 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı, 1969 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Her ülke kendi topraklarında sürdürdüğü çölleşme ile mücadele çalışmasıyla aslında dünyanın tamamının geleceğine bir yatırım yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi bu anlayışın bir sonucudur ve Türkiye 1998 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sorumluluğun bir parçası olarak Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı hazırlanarak, 2005 yılında yürürlüğe konulmuştur. Büyük bir iyime kazanan çalışmalarda, en önemli adımsa 2011 yılında atılmış, dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle 2008-2012 yılları arasında Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği çerçevesinde, 2.429.604 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük önem verdiği 2013-2017 yılları arasını kapsayan erozyonla mücadele, yukarı havza sel kontrolü ve baraj havzaları, yeşil kuşak ağaçlandırma ve maden sahaları rehabilitasyon eylem planları başarıyla hayata geçirilmiştir. İlgili tüm kurum, kuruluş TTK ve üniversitelerin katkılarıyla UNCCD'nin stratejik çerçeve belgesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gözeterek 2019-2030 dönemini kapsayan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı bu alandaki en kapsamlı çalışmalar arasında yer almaktadır. Türkiye'nin çölleşme başta olmak üzere doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası arenada da ses getirmiş ve yeni sorumlulukların kapısını aralamıştır. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleriyle Türk Cumhuriyetlerinin hizmetine sunarak 108 ülkeden uzmana teknik eğitim verilmesi bu gerçeğin açık bir göstergesidir. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Çöleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraftar Konferansının 12. si Sözleşmeye taraf 195 ülkeden bakanlar, Avrupa Birliği temsilcileri, parlamenterler, İş adamları, sivil toplum kuruluşları ve ülke delegasyonlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 6.700 kişinin katıldığı ve Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük Birleşmiş Milletler Organizasyonu olan bu konferansta alınan en önemli kararlardan biri Ankara girişimi olmuştur. Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık günümüzün en önemli meseleleri arasında yer alıyor bugün hepimizi etkileyen bu küresel sorunun esas sebebi insanın kendisine çevresine ve kadim değerlere yabancılaşmasıdır Vicdanların çölleştiği bir dünyada toprağın çölleşmesini önlemek mümkün değildir. Tüm bu çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır ki, gerekli tüm yatırımlar yapılarak doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere en zengin şekilde aktarmak adına, Son 19 yılda muazzam çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sonu olmayan bir yarıştır. Küresel tehdit, kuraklık ve iklim değişikliğiyle yaşanan sıkıntıların, atlatılan tehlikelerin ve yitirilen değerlerin bir daha tekrar etmemesi sağlanacaktır. Batan toprağının çölleşme ve erozyonla yok olup gitmemesini önlemeye yönelik, çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, Geleceğe dair umudumuzu ayakta tutan hizmetler olarak tarihe geçecektir. İşte yakın zamanda malumunuz Kirasun'da bir selim e, oldu ki sadece göresin değil. Bütün Türkiye'nin genelinde bu tür afetler olduğundaki Rabbim bütün afetlerden ülkemizi insanlığın muhafaza eylesin. Biz hemen akabinde Kirasun'a gittik. Kirasun'da üniversiteden hocamızla beraber gittik. Genel bir alanı taradık, e, sel projesi yaptık. İnşallah bu projelerimizi ilgili kurumlara göndererek, oradaki projelerin uygulanıp bu sellerden, afetlerden minimum düzeyde en azından inşallah hiç e, zarar görmez. Ama minimize edebilirsek ne ala ne güzel. Dolayısıyla bu top, ülkemizin topraklarını, tarımını koruma, kollama bizlerin en asli görevdir diye düşünüyorum. 2021 İstiklal Marşı ve Sakarya Zaferi 100. Yılı Tarihimizin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olan 2021'in devletimiz tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi milletimiz tarafından takdir ile karşılandı. Bu güzel vatan toprağı uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışan çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü olarak, istiklal şairimiz Mehmet Akif'in gönül telimizi titreten istiklalimizin sembolü dizeleriyle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 12 Mart 1921 yılında istiklal ve istikbalimizin sembolü olarak, milli marşımız olarak Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş, gençlerimize tarih bilincinin önemi anlatılmış, tarih boyu, vatan toprağını, yurt, yuva ve vatan gören milletimiz, canı pahasına, vatanına sahip çıkıp toprağını korumuştur. İstiklal ve istikbaline sahip çıkan gençlerimiz, Milli şairimiz Mehmet Akif'i kendilerine rol model alıp İstiklal Marşı ruhunu yaşayıp yaşatmakta. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı bayrağımızın altında istiklal ve istikbaline sahip çıkıp kutsal vatan toprağını tüm tehlikelere karşı koruyup kollamak için canla başla çalışmakta.